Bizden 4 bölü 9 ile 11 bölü 12'yi toplamamız ve cevabı bir tam sayılı kesir olarak bulup sadeleştirip yine bir tam sayılı kesir olarak yazmamız istenmiş. Burada iki kesri topluyoruz ama paydalar farklı, evet. Kesirlerde toplama yaparken ilk iş paydaları kontrol etmektir. Eğer aynı paydaya sahiplerse toplama yapabilirsiniz. Ama bu örnekte olduğu gibi farklı paydalara sahiplerse paydalarını eşitlemeniz gerekir. Şimdi yapmamız gereken 9 ve 12 tarafından bölünebilen bir sayı bulmak. Bu sayı bizim ortak paydamız olacak. Ve neden 9'a da 12'ye de bölünebilmesi gerektiğini de anlayacaksınız. Şimdi bu sayının yani 9 ve 12'nin en küçük ortak katlarının ne olduğunu bulalım. Bunu yapmanın iki yolu var. İlki, 9'un katlarına göz atıp içlerinde 12'ye bölünebilen var mı ona bir bakmak. 9'da başlayacak olursak, evet şu kısma bakalım. Evet, elimizde 9 var, 12'ye bölünmez. 18, o da 12'ye bölünmez. 27, 12'ye bölünmez. 4 kere 9, 36. Evet, 36, 12'ye bölünebilir. 12 çarpı 3'ün sonucu 36'dır. Yani, 9 ve 12, 36 olacaklar. Yaptığımız şey, ortak bir payda yazmak. 4 bölü 9'u, x bölü 36 ve 11 bölü 12'yi de y bölü 36 olarak yazalım. Pekala, şimdi 9'umuzu 36'ya çevirmek için 4 ile çarpmamız gerekiyor değil mi? 9 kere 4, 36. Tabii sadece paydayı 4 ile çarpmak olmaz. Payı da aynı sayı ile çarpmak lazım. Payı 4 ile çarptığımızda ne ediyor? 4 kere 4, 16. Güzel. 4 bölü 9 ile 16 bölü 36, tamamen aynı şeyler. İkisi de aynı değere sahip. Eğer bu kesri 4 bölü 9'a sadeleştirmek istersek, pay ve paydayı 4'e bölmemiz yeterli. Şimdi aynı şeyi burada da yapalım. 36, 12 çarpı 3'e eşittir. Yani, 36'ya ulaşmak için 12'yi 3'le çarpıyoruz. Tamam, paydayı 3'le çarptıysak şimdi yine payı da aynı sayıyla çarpmalıyız. Ki, kesrin değeri değişmesin. 11 çarpı 3, 33. Evet, güzel. Bu şekilde kesirleri, paydaları ortak olacak bir şekilde yeniden yazmış olduk. İki kesrinde şimdi paydası 36. Artık toplama yapabiliriz. Bu ikisini toplarsak, payda 36. Zaten onun parçalarını topluyoruz. Pay kısmında da 16 ve 33'ü toplayacağız. Bunu yazalım. 16 artı 33 pay kısmında Peki, 16 artı 33 nedir? Evet, 33'e 6 eklersek 39 eder, elde bir 10 daha kaldı, o da eklenince 49. Yani toplamımız 49 bölü 36. Şimdi bu kesri sadeleştirebilir miyiz? 49, 7'nin karesi, yani çarpanları 1, 7 ve 49. Paydanın da birçok çarpanı var ama 36 7'ye bölünmez. Yani elimizdeki kesrin en sade hali. Ancak bu bir bileşik kesir. Yani pay paydadan daha büyük. O halde bunu tam sayılı kesir olarak yazalım. Bunu yapmak için 49'u 36'ya bölüyoruz. 49'da 36 kaç tane vardır? Bir tane vardır. Peki geriye ne kaldı? 49'dan 36'yı çıkarırız ve geriye 13 kalır. Yani kesrimiz bir tam, 13 bölü 36 imiş. Bunu işlemle de yapabiliriz. 49'u 36'ya bölüyoruz. Evet, 36, 49'da bir kere var. 1 kere 36, 36. Kalanı bulmak için çıkardık. 9 eksi 6, 3. 4 eksi 3 eşittir. 1 kalanımız 13. Cevabımız yine 1 tam 13 bölü 36.